Arkadaşlar bana ne geldi? Şimdi tipime bakmayın çünkü yani ev hali. Şimdi bunu açacağız. Ben açmadım daha. Çünkü videoyu açmak istedim. Pasaportum geldi bu arada. Böyle bir şey. Şimdi okumayın burayı da. Buralarda bilgilerim var. Bu da böyle kalmış. Okey. Açıyorum. Müzem çıkmış. Şöyle göstereyim. 17... Şu an bir dakika saşa saldırıyor. Biz 17 Eylül 20 Şubat istemiştik. 15 Eylül 20 Şubat vermişler. Bir de şunları da söyleyeyim. Biz 25, biz 25 Ağustos'ta Ankara'dan başvuru yaptık. Bugün 15 Eylül. Şu an pasaport elimize ulaştı. 13 Eylül'de çıkmıştı. Dün de verilmişti, bugün geldi. Süreç biraz yavaş işliyor Ankara'da. Ama şöyle bir şey var VFS'nin, yani dan başvuru yapacaksanız. İstanbul'daki VFS kabul mektubunuzun 3 gün önce, 3 gün sonrasına veriyor ama Ankara'daki 2 haftaya kadar veriyor. Bizim mesela kabul mektubu 28 Eylül, 15 Eylül'e vermişler bana. Ee, o yüzden biz Ankara'yı tercih ettik daha önce alabilmek için ama İstanbul hızlı çıkarıyor. İstanbul bir haftada çıkarıyor, Ankara'nın 20 gün kadar sürüyor. Ee, bizim de tam 21. günde bugün. Neyse ki yetişti. Cuma gününe biletimiz vardı yetişmeyecek diye çok gergindik ama yetişti son anda da olsa. Zaten vizeyle ilgili belgeler işlemler işte nereden ne yaptığım gibi ayrı bir video gelecek sadece ondan bahsettiğim. Ee, ama Erasmus süreci başlayınca atmak istiyorum onda. Cuma günü uç <gülüyor> Cuma günü uçak... <gülüyor> ya mı çek? Cuma günü uçağımız var. Zaten bu vlogordan devam edecek. iki gün sonra görüşürüz. I don't I'm the sir I herkese şey OOT, outfit of the day. Uh, anlat bize. Tamam, yeterli bu kadar. <Gülüyor> Saçıma bakın. Saçım mı, tişörtüm uyumlu? Çok kalabeymiş sanki. Evet, şimdi bunları suyla yapalım da ağlamasın. T-shirt, kot, kırık <gülüyor> ceket. Tamam. Buraları. Burası bizim eğirbiyen bebeğimiz. Dağınıklığına bakmayın. Airbnb bir videomda yani şuraya koyarım. Oradan izleyebilirsiniz düzenli ve şey halini, düzgün halini. Şimdi dışarı çıkıyoruz. Biraz etrafı gezeceğiz. Bugün pazar. Pazar günü diye sokaklar boştur diye umup biraz dışarıyı geleceğiz Hava da güzel gibi. Bakalım. Arkadaşlar saçım mal gibi. Nereye gidiyoruz Nursu? Şuraya bakın. Sadece alkol satıyor tamam mı? otom olayı bu mekanın. Ya yani da her gün alkol yiyeceğiz Hayır bir de geldiğimizden beri taktı bir alkol. Sanki Türkiye'de alkol yok. Çok üşüdüm. <gülüyor> Geri dönüp ceket mi alsam? Ama yürüyünce ısınırım bence. Ve bakın, etrafı göstereyim. Burada restoranlar var. Abi, bunun karşısında yaşıyoruz ve çok korkutucu değil mi? Bir de şey camları böyle kırık falan. Bakın, böyle camları. Evet, bence de. Bakın, böyle şeyler var. Martı gibi. Ama burada tabii bir sürü daha çok çeşidi var. Böyle şey, farklı marka, farklı model falan filan istediğinizi seçebiliyorsunuz. Ya. Şehir merkezine çok yakınız. Böyle buralar. Şurada şu karşıya geçince şehir merkezi başlıyor. Bizim 3-5 e, dakika. Böyle çok şurası. Güzel. Böyle bir sürü bir şey var. Böyle burada binalar çok böyle nizami. <gülüyor> ne denir öyle denir değil mi? Doğru mu söyledim? Maybe I'll just cry a Tension, headaches always get to me Often leave me dazed and wondering So do you mind if we rewind? Cause my mind's on other things But I'm not sure you'd find them interesting And maybe I should practice how I feel Instead of trying to reinvent the wheel I know I overcomplicate but simplicity's surreal It doesn't seem to me too big a deal I'm sorry if this all feels like a game Maybe this whole quarantine's to blame I don't know if you still love me, but I still feel the same. For what it's worth, that's how I feel today. So will I float like leaves still in the wind, or will I sink as soon as I jump in? Burada sokakta maske takmıyorsunuz. Sadece markete girerken falan lazım. O yüzden yanınızda bulundurun ama hani sokakta kimse takmıyor. Takınca Hatta biz ilk, aynen, biz ilk geldiğimizde takıyorduk. Böyle direkt şey turist red flagi gibi böyle bakıyorlar. Böyle birazdan şuraya gelip alışveriş yapacağız. Biz çünkü Zapka'dan alışveriş yaptık ve çok pahalıydı ve işte bir şey yoktu. Küçüktü baya. Ay yiyeyim böyle parlıyor? Burası baya büyük. Öyle. Burası böyle şey... Yeşil olmuş. <gülüyor> Burası aslında e, ne denir buna? Yani böyle işte gemiyle falan geziyorsunuz ama böyle yeşiller var suda. Normal mi? Bu ney biz bilmiyoruz tabii ki. Böyle temizleselermiş. Burası da otelmiş. Böyle burada bir dönme dolap var ama buna fark değil. <gülüyor> Sadece dönme var. Şurası çok güzel. Üzülmüştüm. Bu köprüden karşıya gidip bir şurayı dolaşacağız. Burası, şurası da İtalyan restoranı, şurada da bir pizzacı var. Burası da İtalyan restoranı, biz de oraya gidiyoruz. Bir şeyler yiyeceğiz inşallah. <gülüyor> Arkadaşlar Çok... şimdi bir restorana oturduk ve sipariş verdik. Burada İngilizce çok az biliyorlar diye 20 tane falan restoran geçtik. Bunlar kesin bilmiyor. Yani restoranın sadece adından kesin bilmiyorlardı diye geçtik. Sonra burada bayağı kalabalık bir grup var şu an birazdan gösteririm. Hepsi yabancı. Onlar burada olduğu için biz de dedik ki bunlar hani sipariş verebilirse biz de verebiliriz herhalde. Mekanın adı da İngilizceydi o yüzden buraya geldik. İngilizce menleri bile vardı yani bayağı güzel bir yermiş. Burger söyledik. Umarım güzeldir. Ne söylediğimizi bilmiyoruz. İçeriği biraz farklı galiba Burger'ın ama güzel gibiydi. Sparşimiz alan çok tatlıydı ve İngilizce de biliyordu. O yüzden onu bekliyor şu an. Şu anda Erasmus grubu nasıl olacak ki? Bakın şurası full yabancı. Bu da böyle burası. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. Arkadaşlar. <nasıl? gülüyor> <gülüyor> şey. <gülüyor> <gülüyor> Sonra iki tane vardı. Kadının bir tanesini bir tanesini aldı. Burası da hiçbir şey söyleyemedi tabii ki. Böyle market gezdireyim size. Müzik <gülüyor> <gülüyor> Böyle kısa bir Gdansk Old Town tur ve Gdansk Old Town'a geliş gibi böyle bir video oldu. Umarım izlerken eğlenmişsinizdir. Videoyu izleyince çok fazla bir şey çekmedim fark ettim aslında ama. <gülüyor> Nursu dedi ki hiçbir şey çekmemişsin atma bunu. Ama ben atacağım yani atıyorum. <gülüyor> Çünkü hani old town şey tamam mı? Bu, e, bu giriş vlog gibi düşünün bunu. Öyle izleyin. E, neyse videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Airbnb videomu da şuradan izleyebilirsiniz. Zaten aynı yerde kapatıyorum. <gülüyor> Muhtemelen anlaştınız ikisinde. Airbnb videosu da biraz önce bitti. Nursu bana yazdıklar olsun. <gülüyor> Aynı kapa bir şey elbeyen birin sonunu buraya da koyacağım. Bye. <gülüyor> Bu arada bir şey de eklemek istiyorum. Videonun az içeri olmasının sebebi de biz üç tane uçak değiştirdik ve yolda gerçekten öldük. Ciddi anlamda hani çok kötü bir yolculuk oldu bizim için. Ee, çok yorulduk. O yüzden de hiçbir şey çekemedim oradaki gün. Sadece işte gördüğünüz gibi hava alanları falan var böyle kısa kısa. Ee, ben 3 tane değiştirdim ya, İzmir, Ankara, Ankara, Kiev, Kiev, Glansk. Ben 3 tane uçak değiştirdim ve gerçekten zordu. Ee, ve Kiev'de de 5-6 saat falan havaalanın içinde uyuduk. <gülüyor> Bildiğiniz böyle koltuklara yatıp uyuduk yani. Öyle, o yüzden e, zor bir yolculuk oldu. O yüzden de çok bir şey çekme şeyim olmadı. Sonra buraya gelince burada biraz etrafı çekmek istedim ama burası da her yer aynı yani. <gülüyor> Ben var ya, böyle diye diye hiçbir şey çekmiyorum, hiçbir şey çekmiyorum. Sen niye atıyorsun bunu? Neyse yani öyle, umarım izlerken bir işinize böyle ne bileyim, eğlenmişsinizdir, sevmişsinizdir, beğenmişsinizdir, bir işinize yaramıştır. Evet. Ama daha güzel videolarım olacak söz. Şu salak televizyon sesini kapar mısın ya? Neyse evet. evet, arkada da lehçe var, belki öğrenirsiniz. Ben öğrendim ama çok kolay hiç zor bir şaka yaptım, hiç kolay bir değilim Bu şekilde yani çok boş yaptım, günün boşu da geldi. Ee, Öyle. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Zaten kapamıştım.